Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burcu özellikle son birkaç yıldır e, ay düğümlerinin burcunuzda bulunmasıyla beraber gerçekten çok radikal değişimlerin olduğu, kendinizi keşfettiğiniz, bireyselliğinizi artık ön plana çıkardığınız e, süreçleri geride bıraktınız. Kasım ayı itibariyle Boğa burcunun ilk tutulmasını yaşadık. E, Tabi son derecelerde olduğu için belki yükselen dereceniz e, ilk 5 derece ise siz bunu yine birinci evde hissetmiş olabilirsiniz. Ancak artık yavaş yavaş 12. ve 6. ev aksına doğru ilerleyen bir e, süreci işaret ediyor sistem. Burada Kuzey Erdüğümü'nün 12. ayınıza geçmesiyle beraber aslında biraz daha gündelik rutinler, sağlık, biraz daha iç sesiniz ve inziva dönemini işaret eden bir dönem sizi bekliyor olacak. Ve zaten boğa tutulması ciddi anlamda... Büyük başlangıçlar ve büyük bitişleri ve 2022'nin gündemini bizlere hatırlatmış oldu. Bakalım Aralık ayında siz sevgili İkizler burçları neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan veya henüz karşılaşmış olan arkadaşlar varsa abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım Aralık 2021'de yılın son ayında siz sevgili ikizler burçlarını neler bekliyor olacak? 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. 20 derece balık burcunda Neptün tekrar düz seyrine başlayacak. E, Neptün uzun yıllardır balık burcunda sizin haritanızın tepe noktasında kariyer hayatınız, toplum önündeki duruşunuzla alakalı bazen kafa karışıklıkları verse de aslında o ulvi amacınıza ulaşmak adına sezgilerinizi artıran ve belki de birçoğunuzun meslek değiştirdiği, belki birçoğunuzun şifa alanlarında, insanlara yardım alanlarında kendi potansiyelini gerçekleştirmeye başladığı ve hayallerini peşinden koşma motivasyonunu elde ettiği e, yılları geride bırakıyoruz. Tabii ki süreç devam ediyor olacak. Özellikle 2022 senesi zaten bu konuda e, pik yapacağımız noktayı vurguluyor olacak. Tabi Neptün Retrosu bitmesiyle beraber artık geleceğinize şekil vermek, yön vermek önümü göremiyorum, ilerleyemiyorum. Hangi doğrultuda ilerlemeliyim gibi soruların cevabını daha net bir şekilde e, verebilmenizi sağlayacak. E, do dolayısıyla burada bazı radikal değişimler artık belli bir rota belirlemek adına da fırsatlar yakalıyor olacaksınız. 4 Aralık tarihine geldiğimizde ise yay burcunda tam bir güneş tutulması yaşayacağız. Artık ikizler ve yay aksanın son tutulması Kasım ayındaki ay tutulmasıyla beraber büyük kapanışlar, bitişler ve tamamlanmaları deneyimlerken bu tutulmayla beraber de büyük başlangıçları artık deneyimliyor olacağız. Zaten biliyorsunuz güney aydınlığımız sizin 7. evinizdeydi ve bu tutulmada 7. evinizde meydana geliyor. Şimdi bu güneş tutulmasıyla beraber özellikle ikili ilişkiler alanında büyük bir başlangıç habercisi oluyor bu etkileşim. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca aslında ikili ilişkiler alanında bir takım zorlanmalar yaşamış olacaktır. Kadersel karmik ee, zorluklardan geçmiş olabilirsiniz. Doğru partner kim? Kim benim hayatımı sürdürebileceğim bir insan veya ben bir partnerden veya bir ilişkiden ne bekliyorum gibi soruların cevabını bulmaya yönelik. Ciddi kadersel temalardan geçtiğinizi biliyoruz ve aslında ikili ilişkiler kanalıyla siz kendinizi keşfetmeye başladınız sevgili ikizler burcu. Ve demek ki artık sonuçları almaya başladınız ki bu güneş tutulması ile beraber hayatınıza gerçekten artık aradığım insan dediğiniz bir partner giriş yapıyor olabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda burada... Birçok e, ikizler burçları için evlilik gündemi, ortaklık gündemi, ciddi ilişkiler ve birliktelikler gündemi söz konusu olabilir. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman e, bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, uzun vadeli iş girişimleri yine ön plana çıkabilir. Ve karşınızdaki muhatabın veya muhataplarınızın sizin hayatınızda önemli bir etkiye yol açacağını söyleyebiliriz bu güneş tutulmasıyla beraber ki aslında şöyle bir buçuk yılın neticesinin sonucunu almaya başladınız belki de mükafatını almaya başladığınız bir gökyüzü gündeminden bahsediyoruz. 7 Aralık tarihine geldiğimizde merkür Neptün karesi var. Bu kare özellikle biraz kafa karışıklıkları oluşturabilir. Neden? Ben bu kişiyle devam etmeli miyim? Ben bu ortaklığa devam etmeli miyim? Veya ben bu kararı almalı mıyım? Karşımdaki insana güvenebilir miyim? Veya gerçekten bu yolda mı ilerlemek istiyorum gibi. Kafa karışıklıkları sanki 7 Aralık tarihinde kendisini gösterecek gibi. Burada biraz belirsiz olabilir şartlar. Çünkü karşımızdaki insan size ne kadar net gelse de ne istediğini bilerek gelse de belki sizin istediğiniz e, o durum veya o konu olmayabilir. E, bunu doğru bir şekilde tespit edebilmeniz gerekecek ve bu kare de aslında bu durumu ön plana çıkarıyor. 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor Oğlak burcunun 25 derecesinde ve sizin haritanızın e, 8. evinde. Burada e, Venüs Plüto kavuşumuyla beraber özellikle sanki aşk hayatınızda biraz daha tutkularınız gizli konular ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra tabi parasal gündemler açısından değerlendirecek olursak elinize yüklü bir para geçebilir veya yüklü bir borç altına girebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Bir şekilde dönüşüm aslında hayatınıza entegre olmaya başlayacak. Plüto zaten biliyorsunuz 8. ev kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla burada sanki bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik birilerinden destek alabileceğiniz belki ekstra kazançlar elde edebilirsiniz veya hut dediğim gibi tutkularınızın, arzularınızın ön plana çıkabileceği bir gündemi işaret ediyor bu kavuşum. 13 Aralık tarihinde Mars yay burcuna geçiyor. Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar partnerinizle olan ilişkilerinizde karşı tarafın daha aktif, bazen daha agresif, daha girişken bir e, tavır içerisinde bulunacağını gözlemleyebilirsiniz. E, bazen karşı taraftan kaynaklı çatışmalar, bazen de karşı tarafın e, dürtmesiyle ilerleyebileceğiniz süreçler ön plana çıkabilir. Bu yine kez daha yeni ortaklıklar, evlilik gündemleri gibi alanlarda hızlanmanız ve acele etmeniz gibi süreçlerde tetikleyebilir gözüküyor. Yine 13 Aralık tarihinde Merkür de Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber biraz daha iç dünyanıza yöneliyorsunuz. Bütçenizi dengelemeye çalışıyorsunuz. Alacaklar, verecekler, ödemeler belki bunlarla alakalı gündemler belki yeni bir borç altına girmek gibi süreçler tetikleniyor olacak. 15 Aralık tarihinde ise Mars ve Güney Aydın'ı kavuşuyor. Dolayısıyla mars ve kuzey ay de karşıtlık yapacak sizin burcunuzda yani 1. ev 7. ev haksızda hareketleniyor. Şimdi burada mars güney ay düğümü kavuşumunu siz 7. evinizde yaşıyorsunuz sevgili ikizler burçları bu da demek oluyor ki karşınızda sanki geçmişten beri tanıyormuşsunuz hissini uyandıran bir partner bir ortaklık veya geçmişteki bir konunun tekrar nüksetmesi çözülmesi gereken bir durum ortaya çıkacak. İkili ilişkilere dair sürekli olarak benzer handikaplarda kanıp kalıyorsanız bunun çözülmek adına. Belki de bir girişimde bulunmanız gerekecek. Burada o karşı tarafın sizi çekmeye çalıştığı kaostan veya agresif enerjilerden kendinizi uzak tutmanız zorlaşabilir. Aynı zamanda tutkuların çekimin çok yoğun olduğu bir ilişki potansiyeli de açığa çıkabilir. Kopmakta zorlanabilirsiniz. Bağınızı koparmakta zorlanabilirsiniz. Keza bu bir ortaklıksa da koparılması gereken bir durum varsa gerçekten sizi çeken bir şey olduğunu fark edebilirsiniz. E, bu bağlantıyla beraber. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bu dolunay tabii ki birinci evinizde e, kendinizle alakalı artık bir durumun sonuna geliyorsunuz. Bir e, konudan etliğe kavuşuyorsunuz. Ben ne istiyorum, hangi doğrultuda ilerlemeliyim, e, hangi alanda karar vermeliyim gibi e, konuları neticelendireceğiniz bir dolunay olacaktır zaten zamanı geldiğinde. Dolunay'a dair daha kapsamlı videolar paylaşacağım. 19 Aralık tarihinde 26 derece Oğlak burcunda Venüs retrosu başlayacak. Ve Nusret Rus'u biliyorsunuz artık zaten yeni ilişkilere başlamak için çok uygun bir zaman değildir. Parasal anlamda büyük riskler almak için çok uygun bir zaman değildir. Ancak eski aşklar tekrar kapıyı çalabilir. Özellikle 8. bağlamda baktığımız zaman eskide kalan bastırdığınız bir durum tekrar yükselebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra geçmişteki bazı borçlar veya geçmişteki bazı hak edişleriniz alacaklarınızla alakalı da pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. Yani geçmişteki meseleleri tekrar gözden geçirmek adına evet Venüs retroları uygun süreçlerdir. Biraz daha sağlam, biraz daha güvenlik ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Ancak yeni bir oluşumun içerisinde bulunmak, yeni fikirlere kapılmak adına çok daha mantıklı bir süreç olmayacak gibi gözüküyor açıkçası. 20 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece oğlak burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşim özellikle sürpriz haberlerin, sürpriz kararların, hızlı gelişmelerin, bizi mutlu edecek gündemlerin hayatımıza dahil olabileceğini gösteriyor. Sizin haritanızda ise 8. ev ve 12. ev bağlantısını görüyoruz. Gerçekten gizli bir takım konuların açığa çıktığı sizden saklanan güzel gelişmelerin ortaya çıktığı bir gündemi tetikliyor olabilir. Burada belki uzun zamandır sizin alakalı güzel bir şeyler düşünen veya güzel bir durumun hazırlanması şimdi karşınıza çıkıyor olabilir ve sizi gerçekten çok mutlu edebilir. Veyahut geçmişteki bir kaybınızın geçmişteki bir sıkıntınızın çözümlenmesi ve tekrar sizin karşınıza bir hediye, bir lütuf olarak gelmesi ve bunun çok ani bir şekilde olması gibi durumlarda tetikleniyor olabilir sevgili ikizler burçları. Evet 21 Aralık tarihine geldiğimizde artık kış ayları başlamış oluyor ve güneş tabii ki oğlak burcuna geçiyor. Demek ki odağımız biraz daha parasal konular, ortaklaşa meseleler, eşin maddi durumu, biraz daha borçlar, ödemeler dengesi üzerine kurgulanıyor olacak bir ay boyunca. 24 Aralık tarihine geldiğimizde Satürn-Uranüs karesi artık bu yılın son etkileşimini meydana getirecek. Aslında 2021 senesi bu Satürn-Uranüs karesi üzerine temellendirilmişti. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında bizler tam görünümü yaşadık. Ancak bu kare tabii ki yıl boyunca etkili olmuştu. Şimdi ise 11 derece kova ve 11 derece boğa burcunda etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Satürn burcunda ve sizin haritanızın 9. evinde Uranüs ise burada 12. evinizde. Özellikle uzak diyarlar, uluslararası meseleler, yurt dışı ile alakalı konularda yine bir gerilim durumu ortaya çıkabilir. Belki taşınmak, yer değiştirmek, muhit değiştirmek ile alakalı gündemleriniz varsa iki arada bir derede kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra sanki fikirsel bir değişim yaşıyorsunuz. İçinizde büyük bir özgürlük isteği varken bir tarafta da inandığınız etik değerler, normlar, toplumsal kurallar, ahlaki değerler arasında gelgit yaşıyor gibisiniz. Yani bir tarafınız özgürleşmek ve çılgın bir şeyler yapmak isterken bir tarafınız da dur bakalım otur oturduğun yerde senin inançlarına, senin bağlantılarına ters bir durum diyor. Burada ne tamamen kendinizi kapatmalısınız, ne de tamamen kendinizi bırakmalısınız. Dengeyi tutturabilmeniz gerekiyor. Belli bir oran. Da özgürlüğü tadabilmeli. Belli bir oranda da e, toplumsal normlarınıza, geçmiş etik değerlerinize de ihanet etmemeniz gerekiyor sevgili ikizler burçları. Zaten yıl boyunca bu dönüşümü, bu değişimi deneyimlediniz. E, 25 Aralık tarihine geldiğimizde tekrardan Venüs-Pürütür kavuşumu yaşanacak. Biliyorsunuz Venüs retro hareketine başlamıştı. Bu sefer Venüs retro iken bu harekete başlayacak. Ee, yine 8. evde. Demek ki burada 11 Aralık tarihinde başlayan gündem 25 Aralık'ta tekrar karşınıza çıkıyor. Bunu bir çözmeniz gerekiyor. Bunun üzerine bir şeyler yapmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, bu kavuşumla beraber e, eski bir hak edişiniz toplu bir para elinize geçebilir. Birinden gerçekten çok güzel güçlü bir destek alabilirsiniz, görebilirsiniz. Dediğim gibi burada bir aşk meselesi, tutkuyla başlayan bir aşk meselesi gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Özellikle 11 Aralık civarında böyle bir gündemle meşgul olduysanız ve ötelediyseniz bu tekrar 25 Aralık'ta sanki karşınıza çıkacak çözülmek üzere sevgili ikizler, burçları Ve ayı kapatırken aynı zamanda yılı kapatırken 28 Aralık tarihinde Jüpiter artık balık burcuna geçiyor. Gerçekten çok güzel bir etkileşim. Jüpiter'in balık burcu geçişine dair bir video paylaşmıştım ancak... Tekrar paylaşmayı uygun görüyorum. Belki çok gerilerde kaldı ve dikkatinizi çekmiyor olabilir. Ancak 2022 burç yorumlarında zaten değindim uzun uzun. Artık kariyer hayatınızda toplum nazarında zirveyi oynayacağınız, artık kendinize güveneceğiniz ve hayaliniz, hedefiniz, motivasyonunuz her neyse bununla alakalı büyük şanslar elde edeceğiniz bir yıla giriş yapıyor olacaksınız. Bu ay sonu itibariyle sevgili ikizler burçları. Evet, Aralık ayına dair anlatmak ve paylaşmak istediklerim bunlar. Umarım bu zorlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Şöyle bir 2021 özetini yaparsanız sevinirim yorumlarda. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, hesabı veya evrenselkadim.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler, mutlu aylar diliyorum. Hoşçakalın.